Aşağıya, de de de de de aşağı dolar 18.61 euro 19.26 altın 1060.25 borsa 4.570 ve bitcoin 16.543 16.543'li düşüşle kapattılar. Anahtarı unutan adam terastan hadatta sarkarak dağrıya girmeye çalıştı. Asıl kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı. Acı olacağın takımı hosteyi hazırlık maçları yapmak için Antalya'ya geliyor. İstiklal, i̇stiklalde bombalı saldırı düzen, düzenleyen kadın teröristi gören mahalle sakinleri konuştu. 25 20-25 gündür buralarda görünmeye başlandı, dedi. Ankara'da istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle katleden müzisyen Onur Şener'in cinayetinde 5 kişi için ağırlaşılmış müebbet tarif edildi. Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden topkara çiftliği çocuklarını halılarına emanet ederek gezmeye çıkmış. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin bombayı başka birisinden aldığı ve 40 dakika boyunca telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Melih Demiral Atalanta'nın özel talebi sonrası amire takım kadrosundan çıkartıldı. Bu haberimizde gün özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.